Hayır. Ya hayır oğlum ya. Başlamadım vide. Mes P mi? Mes peşe mi rüzgar? Bilmem. Bak uçururum seni. Kimse farkına bile varamaz. Aa beklemeden vurduğum için hasar veremiyorum. <gülüyor> Macera bitti arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Elveda tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün arkadaşlar sizlerle ve Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanında Rüzgar var. Hoş geldin Rüzgar. Alışverdik, vuramadım. F5'te kalmış. Arkadaşlar bundan bir önce video çekmiştik hemen. Yani bir önce dediğimde daha demin hatta 15 dakika 20 dakikalık bir Minecraft videosu çekmiştik ama... Maalesef annem odayı bastığı için, hatta 3 kere diyeyim, 3 kere odayı bastığı için videoyu silmek zorunda kaldık. O yüzden sıfırdan başlıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bu arada ben kapatıyorum, video girişi için açmıştım. Kapatalım şöyle. Bekliyoruz. Yaşar mükemmel. <gülüyor> Gel. Hemen başlayalım o zaman. biz birbirimizi bir kere öldürdük hatta. Görürsünüz. Bakalım nasıl bir sunucu olacak. Bu arada ben 500 FPS almak istemiyorum ya. Yani. Bu arada e, Bu videoya 15 like gelirse Herkes açık bir SNP sunucu seçiyoruz. 165. Evet. Vardı arkadaşlar şöyle bir amacımız olsun, ee, bu sunucuda eğer ben bir kere ölürsem öldüğüm zaman sunucuyu siliyoruz yani. Canım <gülüyor> bir! Canım <gülüyor> bir. bir! kere ölürsem bile, daha bak mesela anlatayım size. Şuradan atlayıp ölürsem sunucu kapanır, nokta. E ben seni öldürdüm, sunucuyu kapatalım o zaman. Daha çünkü videoda değildik orada. He. Evet. Var da arkadaşlar klavyemde sıkıntı var o yüzden kusura bakmayın birazcık yani şöyle C'ye bastım mı böyle oluyor. Yani mesela taba basayım tabı görüyorsunuz ikide bir açılıp kapanıyor. O bilgisayarımda olan bir sıkıntı aslında klavyemde değil onu düzeltip tekrardan ikinci bölümde düzgün bir şekilde giriş yapacağız. 30 like gelirse Efe'nin en sevmediği oyun olan valorantı oynayacağız. Nefret ediyorum bak elim titremeye başladı. <gülüyor> Airpods'un nerede? <gülüyor> Arkadaşlar şimdi nedenini söyleyeyim? O normalde seviyor da kitlesinden hoşlanmıyor. Ben Kitlesi diyorum size acayip adam, kötü. Adamların sesini kapat diyorum dinlemiyor. Aydıyar çete... da bir kere 16'ya on mu ne yok 16 yön değil ona 16. Ben direkt şöyle yazayım chat'e. Böyle bir skor gitti. O skorda da bana diyorlar "Raise oyunu sil. Main'im Raise bu arada." Bu arada yani normalde 20k like, alırım. Hep 30 like olurum. gelirse, 30 like gelirse yükleyeceğim mi Valorant'ı geri? Yüklerim lan. Zaten 30 GB'm ne? O sırada oyunu sildikten sonra gelen pişmanlık hissi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> oyunu sildikten sonra dediği bir şeyden sonra gelen pişmanlık ismi de Bu oyunu bir daha yüklersem ben <gülüyor> yani... <gülüyor> Arkadaşlar istersen neden olmasın Yani <gülüyor> değil mi? Ama inşallah o zaman 30 like gelir Efe'nin <gülüyor> olması için Oha <gülüyor> <gülüyor> <O gülüyor> lan ölüyordum Başlar başlamaz bitiyordu Söyleseydin artık uğraçardım. Allah korudu beni. onu <gülüyor> söyleseydin ya artık açardım Tamam öyle olur ya sonrakine de. Değil mi? Hmm. Bakalım bence hemen küçük bir ev yapalım. Sonra gidelim mağara arayalım koyu falan öldürelim ne diyor olur olur Tamam arkadaşlar krafrayız falan istiyorsanız evet. yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada discord sunucumuzda öneri ve şikayet kanalı açtık oraya istediğiniz bir oyunun videosunu çekmemi isterseniz bak rüzgar ne yazdı çete. Ben de cevabını yazıyorum hemen Yazdım <gülüyor> Ama sana gelmedi şu anda Videoda bakalım yani videodan bakarsın <gülüyor> Oğlum ben ne diyordum bak lafımı unutturdum bana Pov o efe değil pov Oğlum ben ne diyordum lan lafımı unutturdun bana Ya en son ma ev, küçük bir ev yapalım diyordun Ondan sonra mağara arayalım diyordun Ne <gülüyor> discord kanalı açtık falan diyordum he orada kaldım Evet öneri ve şikayet kısmar var oradan Oynamak yani bize önerebileceğiniz oyunları Oynarız yani Yükleyelim ben oynarız yani. Ama ben solo olsun yani genellikle. Valorant'ı ya. da canlı yayınlarda oynarım diye düşünüyorum. Evet Twitch de açacağız biz. Twitch hesabım var da şu anda kimse tarafından bilinmiyor. İsimsiz 35 kral diye. Oğlum ya, ne şey diye bağırıyor bak bu oyun. Şey Bir tek taşım var bu arada. Bende de 30 küsür kömür var 31 tane Arkadaşlar ne olur buna gülmeyin ah. Bence biraz odun keselim Bunu Diğer elimi alayım ben be Ondan sonra bir base yapalım Bende de bir buçuk istek var Odun Atsana atsana Taş at bana taş karşılığı odun Tamam bak ben buradayım İlk önce sanat Al. Zombi geliyor at. sen al olsun. <gülüyor> canım bir. Canım bir. Kaç lan. <gülüyor> Kurtaracaksın sen. LEN. <gülüyor> Keserse. Rüzgar. Şaka yaptım çünkü ofi Game moda geç. Bak creeper patladı bir de yanımda. Kafayı yiyeceğim. Neredesin sen? Buradasın. Oğlum iki tane ölüyorum. Kaçmam lazım. o acil buradan gitmemiz lazım bizim. Hadi gidelim. Benim meşaleleri çaldın mı? Hayır. Tamam. Sen, sen bu arada benim taşı atmadın. Öldün çünkü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu arada küçük bir aksaklık oldu aslında, şu, <gülüyor> göstermeyeyim. Arkadaşlar, o kadar valorant alışmışım ki, burada canım gidince, yani canım gidince diyorum. Sage dolduracak zannediyor. Aştık... <gülüyor> hayır, hayır. Açtık gidince bıçağı elime alıp hızlı koşmaya çalışıyorum. Bıçak, Bıçak mı? Diyor. Bıçak da yok, Mouse'un orta tuşuyla değiştiriyorduk ya volada. A. Ah. Cidden de A ah yani. Neredeyim? Nerede öldüm ben oğlum? Oğlum ilk bölüm ben böyle kaçayım da sonraki bölümler artık şey yaparım. olacak? Hah, şöyle şunu Başlıkta herhalde zombi istilazı olur. Ne bileyim oğlum ben. Minecraft bölüm 1. Efe oyunda, Efe oyunda, Efefe oyunda, Efefe oyunda, Efefe oyunda, bu pro. oyunda. Efe oyun sırası Baba Pro 31. Neredesin? Neredesin daha? Sağa doğru açıl görürsün. Sana benim karşı tarafım Dur geliyorum ben senin yanına birazcık yavaş yavaş. Allah. Allah Hasar edildi. Creeper var ya. Kaç? Nereye kaçsam mob var ya. Benim acilen bir beyz yapmam lazım küçük. Alım yaratıkların ortasından koşura koşura seni arıyorum. Neredesin? İki tane böyle. Oğlum yarın... koşamıyorum. Şey var ya mesela aradan nehir gibi bir şey geçiyor. Oy! Öleceğim galiba. Ben küçük bir tane Gel gel gel gel gördüm seni. Gel yanıma. Gel şey yok. <gülüyor> Arkadaşlar kusurumuza bakmayın Oğlum çok korktum Bak şerefsiz creeper Benim eşyalarımı nereye düşürdü Suya mı? Bir de sessizce gelip patlıyorlar ya böyle İyice uyuzuma gidiyor ha Bir daha patlalar Bu sefer de çok az hasar yedin. Oğlum Allah için biz hangi modda oynuyoruz lan kolayda oynuyoruz o öldüğümüz zor şeylere bak. Oğlum. Yine tamam tamam iz tamam, boy iz boy. Oğlum bence videoyu kapatalım yine sıfır hata baştan başlayalım. Hayır. Bu uğraşmam ben artık üçüncü seviye aç açmamız. İnşallah. Yapsam ben kaçıyorum. Kasılamıyorum ki daha. Patla lan, sıkıyorsa patla. Ya eşeği e ben... öldürdü. Bu iskelet Legolas mı? Olabilir de bu harbiden yeter. Çılgın iskeletler ya, kafayı yiyeceğim. Üç buçuk kalbim var. Sen şu an denizde misin? Çıktım. Bak, atacağım koordinata gel. Heh, tamam. Eşyalarımı buldum. Atıyorum koordinata. Bak, buraya gel. Kafayı yiyeceğim. Ben nerede ölüyorum? Nerede? Yani ben küfür etmeyeceğim. Bu ne oğlum? Hep çılgın mı oğlum bunların? Bu ne? Oğlum Allah için Kurtuluş Savaşı var burada. iskeletler var ya onlar bitiriyor beni rüzgar mağaraya girelim mağarada pusalım arkanda iki tane zombi var ben buradayım pardon <gülüyor> gel pardon. Pardon. gel gel ben ben değiz yapıyorum burada gel benim Allah <gülüyor> ölüyorum ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim enderman <gülüyor> var gözüne bakmayacağım Bakma zaten. Oğlum örümcek bir bloktan nasıl geçiyor ya? Yardım help. Sen de bana yardım oğlum bu ne? Kurtuluş Savaşı. İlk geceden bu kadar mı sorulanırız ya? Oğlum! Ya bu itkenetleri var ya! Ne olur kaldırılsın ya! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk Türk oluyor. Allah'ım lütfen sabah olsun. Video yarım saati geçti video. Unutulmaz gece. Başla bak. Keşke doldurmasaydın bir de. Kır şurayı Geç geç geç. Kapa kapa kapa. Oh be. Bu da benim sana hediyem olsun. Sıkıldıkça basarsın <gülüyor> buraya. <gülüyor> ah. <gülüyor> Yapsana şuradan sekiz tane şey yap ismi neydi? Ocak. Gitmişler. Yanıyorlar artık Varlar ama yanıyorlar Ama iskeletler iskelet suda bu arada Yanmıyor Oğlum Ölüyordum az daha Aa, bir kalbim var Bunlar nasıl bir yaratık yemin ediyorum anlamış değilim ya Biz yanlışlıkla zor modda mı açtık? Kolay odun bu Gir Allahım geceye bak aldığı için şuraya birkaç tane şey yap Lan ocak yap ocak Ben bir dakika Ben de yemek toplayacağım o sıra. oğlum bu ne unutulmaz gece Bir base yapalım dedik içinden geçtiler Ocak mı? Evet, ben de kılıç yapayım şöyle iki tane. İkisi de bana ama. Şakala şaka şaka. Şaka. Hmm. Ulan insan biraz cemert olur da taş yapar. Taşın mı var? Pardon. Arkamdan Arkamda creeper gelmiş yarım kalbim var. savaşı hala devam ediyor. Sabah oldu durun artık ya. Artık evimize kapı yapıyorum. Çağ atladık, Rüzgar. <gülüyor> oh be <gülüyor> öldü sonunda hıyar insan. Hayır o domates bir kere. İlk söylediğimizi unutun. FOS bile devam ediyor hardcore. Hardcore diyorum ya. Bence bu ölmeler evet. sayısın. Böyle hayvan gibi kasıldıktan sonra eee şey oluyor yani. Mesela demir set olduktan sonra veya böyle mademle hayvan gibi geliştikten sonra o o macera başlasın işte. Ondan sonra ölmemeye çalışacağım. Öldüğüm anda Allah amanets. Aa, ne Bu şimdilik? Ne? Bu bez idare eder mi şimdilik? Şimdilik eder. <gülüyor> Meee! Tavuk da keselim. Ben yemek topladım ya bayağı. Tamam valla. Uff ev kale gibi oldu bu arada. Fakat Baksana. bize yün lazım helal. Yün lazım ana ben açılıyorum. Bende yün var 3 tane. Bir de azıcık shader oynayalım ya. BSL kurmuşuz. Bilgisayarın... Oğlum bilgisayarın sesi değişilen lan bir anda. Dur bekle bir düşün. 80 FPS ayarlayayım. Vay be buradan M.O.S. ses yinirim. inşallah yakın zamanda toplarsın bilgisayarını kanka Şimdi ben bir kum toplayayım. Aa ilk önce yemek pişirmem lazım Doğru lan ben niye balık toplamıyor? Balık toplayayım akşama balık ben var. Yorumlara yazın şey e, Harita yükleyip de oynayabiliriz. Yani parkurdur o dur budur değil mi? Evet. Bir de Hayran haritası gelecek mi bakalım bize? Çok merak ediyorum. Okey. Gelirse ne oynarım yalnız ha. Ben de. Yüksek takipçi olursak inşallah bir gün. Ben balık yakaladım bu arada hayvan gibi ya. Ben de kum kasayım biraz. Buraları hızlandırayım bence birazcık ya Nasıl olur sence? Senin kanalın sen bilin Lah mı soktun lan sen bana? Yoo <Gülüyor> Oğlum maden buldum zannettim Shadr'dan dolayı e, suyu maden zannettim Cık. Helal lazurun kasacağız şimdi. Sonra ben madene ineceğim. Sen bir bize şey yaptın ya. İsmi neydi onun? Ocaka. Bir tane daha yapsana. Bir de şunu koy fakir. O mu koyulur? oldu. Os. Oğlum butonu niye kırıyorsun Hayır, o oraya koyulmaz Onun yeri burası. Bunu bir ekran görüntüsü alalım ya. Çok iyi. <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum ekran görüntüsü alırken töbe töbe. vuramadım Yine vuramadı Vurdu Ben <gülüyor> bunu alamadım <vurdu. gülüyor> Kaçtım vuramadım <gülüyor> Ya talan ölüyorum ölüyorum vurma Canın kaç? Oğlum, oğlum ciddi vurma videoda bana küfür etti mi oğlum çok komik oluyor lan böyle on ne rüzgar acaba video kaç dakika oldu azk Bence bitirmenin vakti geldi ya Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık Evet ya bitirelim önce. Evet. O zaman Hadi. ne diyoruz? Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bitirişi sen ya Ben <gülüyor> sadece <gülüyor> seni yakınlaştıracağım. 30 like'da Valorant gelecek. 15 like'da SMP sunucusu açacağız. Görüşürüz. Bay bay.